Haprom benim. Hadi konuşalım beraber konuşalım ya. 5, 2 yenildim dedi. Aloha. En doğal alimle karşınızdayım. Bugün haftalık vlog çekeyim dedim. Vallahi arkadaşlar nasıl olacak? Olacak mı? Hani hayalimdeki gibi yapabilecek miyim? Bilmiyorum. Bir de hani açıkçası önümüzdeki hafta bugün 21 Mart pazartesi günü. Dolayısıyla ne hani bu pazartesiden işte pazar akşamına kadar olsun dedim. Hani bir hafta boyunca ne yapacağımı da daha tam böyle ne hani gün gün bilmiyorum ama hani programlarım oldukça evde olursam da belki size hani o gün çok fazla bir şey yapmıyorsam bile hani anlatırım. Bugün evdeydim falan derim dedim. Bir de burada böyle açılışı yapayım. Hem de hani göz kalemi falan çekerken işte makyajımı yaparken siz de bana eşlik edin istedim. Umuyorum izlerken keyif alırsınız ve böyle ben özellikle yabancı youtuberlardan bayağı özeniyorum. Hani böyle haftalık vlog falan çekiyorlar. Genelde sessiz de oluyor. Ben sessiz vlogları da çok seviyorum. Ama size sorduğumda da sesli vlog yani böyle konuştuğum vlogları daha çok tercih ettiğinizi gördüm. Hatta %80'i 20 falan gibiydi. Birkaç kere size sordum. Instagram'dan da hani böyle anket yapmıştım. O şekilde... Ben sessiz vlogları da seviyorum. İsterseniz, dilerseniz ileride öyle de gelebilir. Zaten bu haftalık vlogta da bilmiyorum çok konuşma olur, daha sessiz mi olur göreceğiz. Akışta, spontan. Çok uzamasın diye ara ara çekeceğim. Bütün hafta boyunca çok da konuşmamaya çalışırım. Çok konuşursam çünkü uzayabilir. Elimizden geleni yapacağız. Şimdi haftamıza hazırız. Bu arada... Hani bu video ne zaman izliyorsanız izleyin. Gününüz çok güzel geçsin. Haftanız çok güzel geçsin. Gerçekten sizin için böyle en içten en güzel dileklerimi iletiyorum. E, yolluyorum size diyorum. Ve artık hazırız. Açıkım uyandırdım mı seni ya? Anne uyandırıyor mu seni? Gel. çay gel. Yavrum. Yavrum benim. Bunları hediye etmiştim iki farklı kişiye yolluyorum bugün. Şöyle. Geliyor gelmekte olan Neslihan niye ya? Ben törpü yapacağım. Ben törpü yapacağım. İkinci günden Aloha. Şu an saat gelce hmm, Sen de gel. Şu an saat 4 civarı arkadaşlar. Nereye bakacağımızı mı şaşırdık oğlum? Ben şimdi bir video çekeceğim. Yani hem kendim başta kendim sonra da sizin için aslında. Yani ben de çok keyif alıyorum tabii ki çekmekten videoları. Ee, bugün onu ayırdım şöyle rahat rahat gerçi böyle rahat rahat deyince de geriliyorum sanki o video bir saat bir buçuk saati bulacakmış gibi geliyor o zaman da diyorum ki hadi kardelen yarım saatte maksimum bu video bitecek çünkü yarım saati bulursa 15-20 dakika olur falan öyle triplere giriyorum arkadaşlar ben de şimdi ay joya bakın ya joya bakın ya bebiş ya şu arkamda gördüğünüz çiçeği kendime aldım onu da zaten videoyu çekerken yanıma koyacağım. Dediğim gibi bugün salı, ikinci gündeyiz. Sabah ne yaptım Joy? Sabah yoga yaptım, meditasyon yaptım. Baya böyle hani rutinlerimi yaptım aslında. Evde olduğumda hani çok böyle çıkmam gereken ya da erken saatte çıkmam gereken bir işim yoksa artık pandemiden beri baya evde olmaya zaten alıştık bence. Yani çalışmamız e, gerekmiyorsa tabii ki de dışarıda. Hani evden işlerimizi halledebiliyorsak diyeyim en azından. Öyle, onun dışında ne yaptım? İşte biraz evi düzenledim, evi toparladım. Günlük işlerle geçti. Şimdi de video çekmeye hazırlandım. Sonra akşam bir yürüyüşe çıkacağım. Ee, hani yürüyüşe çıkmak dışında bir şey yapmazsam açıkçası hani sizi yanımda götürmem. Belki bir sinemaya mı gitsem dedim bugün. Ee, ama gitmeyeceğim büyük ihtimalle. Yarın da... Saçımı da böyle toplayınca açsam daha iyi diyorum. Açınca da toplasam. Ay ben bu aralar arkadaşlar bana bir şey oldu ya. Ne oldu bana böyle Joy? Ha? Ne oldu? Merkür falan da geri gitmiyor. Şeyi söyleyeceğim. Yarın e, koltuk kumaşı seçeceğim. Onu hatta dün yapacaktım. Sonra bir şeyler oldu. Dün işte postaneden iki kişiye diye etmiştim e, kitabı. Onları gönderdim. Manikür, pedikür falan filan gittim. Sizi de zaten yanıma aldım. Yarın o koltuk kumaşını seçeceğim. Sonra anneannemleri göreceğim. Zaten siz de yanıma alırım. Böyle yani ben biraz size özet geçmiş olayım. Bu arada aşağıda çekmiyorum. Doğal ışık çok daha iyi. Hatta şöyle elimde tutarken bu tripodla biraz böyle yakın giriyorum. Yani şöyle uzak daha. Evet böyle de değil. Böyle daha iyi değil mi arkadaşlar? Hani yakınlık olarak nasıl seviyorsunuz vloglarda? Bakın gösteriyorum size. Şu üçüncü olsun. Tamam mı? Böyle mi çekeyim mesela? Hani bir kol mesafesi var aramızda. Yoksa şöyle mi çekeyim mesela? Hani böyle daha mı iyi oluyor? Bu ikincisi olsun. Ya da bunu büyük ihtimalle sevmezsiniz hani böyle çok yakından mı çekeyim? Bu da birincisi olsun. Hani yorumlara bir fikrinizi yazarsanız şöyle bu normali. Bu ikincisi mesela. Yorumlara fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Ay vallahi sizlerle konuştukça konuşasım geliyor. Gerçekten bana iyi geliyorsunuz. Böyle bu ara yine bana kilo verme perileri geldi. Yine çünkü çok yemeye başladım. Neyse halledeceğiz. Sağlık olsun, mutluluk olsun, umut olsun, moralimiz iyi olsun... Valla yani diyetisyene gitmeyeyim diyorum. Ben halledeyim. 4-5 kilo kardelen diyorum. Yaparsın diyorum ama bakacağım. Neyse yapacağım. Yapacağım. Halledeceğim. Hatta hallettikten sonra sizinle de paylaşırım belki. Hala salı günündeyiz. Eve geldim. Bugün kamerayı yanıma almadım ama cep telefonla birkaç böyle yürürken falan çektim. Bir de dondurma aldım. Onu da çektim. Dondurmayı da size göstereyim dedim. Ben genelde akşam saatlerinde hiç çekmiyorum bu arada arkadaşlar. Yani böyle benim 6'dan 7'den sonra hani böyle enerjim bitiyor demek istemiyorum. Ama böyle kamera ya daha az enerjik çıkıyormuşum gibime geliyor. Ay bu arada çok mu ışık yine? Ee, yani böyle sabah saatle işte 6'ya 7'ye kadar falan böyle genelde kayıt almayı tercih ediyorum. Ama tabii vloglarda değişiyor. Neyse işte şimdi bugün zaten çok çekim yapmadığım için... Ee, hani vlog çok çekmediğim için öyle bir selam diyeyim dedim, aloha diyeyim dedim. Yarın zaten biraz daha yoğun olacak. Umarım bu haftalık vlog güzel olur diyorum. Evet, görüşürüz. Gözünü çekci. Ya beni çekmiyor. Için... Joy ne diyor? Jack ne mi? diyor? Çekmeyin <gülüyor> diyor. Blok bu. 5-10 saniye gözükeceğim. Ne söylemek istersin? Çocuklara selam. Herkese selam. Çok teşekkür ederim. Gel buraya. Bıraktın beni. Gel. Gel. Alo. Bakamayacağım tamam, seni. Tamam tamam tamam. Kızım. Kumaşı seçmeye geldim. Çok fazla seçenek var sizde. Benim kafam karışıyor biraz. Tamam, evet. Şu da güzel aslında. Çok beğendim. Yok o işte oluyor. biraz daha evet koyu. Bir de bununla bu iyi olurdu aslında ya da bununla bu olsa. Hani büyük koltuk bu olurdu, küçük bu. Şu tarzım sevdim. Ya onun dokusunu çok sevmedim. En güzeli bu. Şu renk de güzel aslında. Şu kumaşı size göstereyim istedim. Koltuk kumaşım. Şu ikisini seçtim. Biri bu. Biri de bu. Kadife. Çok güzel bence dokusu. Bu büyük koltuğa olacak. Bu da küçük. Kendime de zaten şunu seçtiğimi. Demin gösterdiğim gibi. Ben İmç çarşısındayım, bu arada size söylemedim. Şuradan aldım benim kumaşları. Ama memnun kalacak mıyım, memnun kalacağım gibi duruyor. Çünkü bir öneriyle geldim referansla. Bakalım, yine sizinle fikirlerimi paylaşırım. Harhana çorbası. ananeme geldim. Sen mercimek mi yiyeceksin? Hı? Mercimek, ben mercimek yiyeceğim. yiyeceğim. Yarın yolcusun. Aman Allah'ı sabah erkenden. Erkenden, değil mi? Erkenden olur, erkenden beni yorar. Ne? Yemiyorsun değil mi? Kızım, ne oluyor? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen aşkım? Ya ne ya, yapıyorsun? Bak, bak, Mutlu bak, musun bak, ya? Bak bak, oraya. bak bak bak. Mutlu Hı? musun? Bak. Mutlu Araba, musun bak, kızım? Bak. Bak benim kızım. Kızım bak. Bak bak oraya bak. Bak nereye gel. Kızım. Onun işinin yerine geldi. Allah Allah Allah. Sosu da koyalım dolaba. Koyun anneanne anne. ben yardım edeyim mi? Hayır hayır. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Ne oldu? Ayy yapıyoruz? Ev mi turluyoruz? Haydi. Sen istemedin diye pasta almadık ama, ama olsun ama kadayıf şey şeyimiz oldu. gibi oldu doğum günü <gülüyor> <Oğlum> pastası <gülüyor> <öyle. gülüyor> ama doğum günü pastamız gibi oldu hadi <gülüyor> mumun üfler ne bastık <gülüyor> bir şey dedim. Bir dilek dile. Dilek dile. Sağlıklı Dilek Huzuru bütün dünyada çocuklarımlar, ailemler mutlu ama içinden dile böyle. Püfte. Hmm. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Aloha. Bugün günlerden Perşembe arkadaşlar haftalık vlog bilmiyorum umarım güzel oluyordur ben de ilk defa çektiğim için. Ee, bilmiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Aslında vloglarda böyle şey fark ettim. Hani e, hep ben, benim konuşmam değil de böyle işte hani onu o kadar güzel böyle entegre etmek gerekiyor ki bana kalırsa ne hani böyle yüzde elli benim konuşmalarım. Yüzde elli de hani işte neyi çekiyorsam onu çekmek sanki daha güzel oluyor. Tabii bu böyle yüzde kırka yüzde altmış. Yani hani böyle sadece etrafı çekmek de değil. Sadece benim ya da artık arkadaşımlaysam, arkadaşlarımlaysam, onların konuşması da değil sanki. Bilmiyorum ya. Ben de öğreniyorum yavaş yavaş blok çekmeyi, böyle daha güzel, daha iyi blok çekmeyi. Bunun yanı sıra şimdi yine geç kaldım. Bir dakika. Evet, şey diyordum. Şimdi yine geç kaldım. Ee, önemli değil. Zaten bir yarım saat sonra gitmem gereken yere gideceğim. Ee, ama evden çıkmadan hem size şöyle bir aloha diyeyim dedim. Hem de bugün ne yapacağımı dair biraz bilgi vereyim dedim. Hani sadece böyle yaptıklarımı görmeyin. Biraz benden de duyun, biraz beni de görün istedim. Bugün cildiyeciye gidiyorum arkadaşlar. Ben lazer tedavisi oluyordum. Zaten şuralarımı bilmiyorum şu an görüyor musunuz? Hafif böyle o CC kremle kapadım. CC krem mi, BB krem mi? Ay hafif olun. Ben bunları hep karıştırıyorum ya. Artık öğrenmem gerekiyor. Neyse... Üçüncü seansa gideceğim. Ee, ama hani bunu kesinlikle önermiyorum. Sadece ben yaptırıyorum. Ee, Dermatologa gittim. Dermatolog bunu uygun gördü. Rozalı olduğu için cildim. Bir de çok iritasyon olmuştu. Bir vlogda onu size gösterdim. Şuralarım böyle bayağı hani göreceksiniz nokta nokta olmuştu. irritasyondan hala geçmedi. O artık son seans. Üçüncü seans. Üç haftada bir gittim ona. İşte bu üçüncüsü. Bir de Canım Senem'ciğimle sinemaya gideceğiz akşam ama 9.50 seansına gideceğiz. Ben de çok görmek istiyordum. Senem de gitmek için beni bekledi. Bergen filmine. Onun dışında da valla Kadıköy'de takılacağım. Yani karşı tarafta işte acıbadem hastanesinde dermatolog... Ondan sonra Kadıköy'e gideceğim. Kitap falan okumak istiyorum. Zaten sizinle de böyle paylaşırım. Ama dışarıdayken özellikle tek başımayken böyle kamerayı açıp sizlerle konuşamıyorum. Evet arkadaşlar falan filan ne bileyim. Daha o kıvama gelmedim. Yanımda biri varsa rahat ediyorum... Tek başıma isem rahat edemiyorum. Bilmiyorum. Beni rahatlatacak yorumlarınız varsa bu anlamda beklerim. Bu şekilde yani ee, o zaman ben artık yola koyulmayayım. Bu arada şunu almıştım. Sizinle paylaştım. Balap Pierre Lotte hatırlarsınız. Aa bu ne? Burada da bir leke olmuş. Ay daha bismillah leke. Şey diyeceğim havalar iyi olunca umarım bunu da giymeye başlayacağım diyecektim ki lekeyi gördüm. Neyse nazar arkadaşlar haydi ben çıkıyorum mama vereceğim oradan da artık dermatoloğumuza gideceğiz. Ya bu arada bilmiyorum bana etkisi oldu mu yani şu anda hiçbir şey yok cildimde sadece güneş kremi sürdüm. Ama yani bilemedim ya şuramda var bu arada hani şuramı kapattım sadece buralarımda yok sadece güneş kremi var. Bilmiyorum. Neyse, bakalım artık. Evet. Sen <gülüyor> Ne diyeyim ki şimdi? Bilmiyorum. Kurtuluş kamerada çok rahat. Senden de performansı bekliyorum. Bir daha patlayacak. Amcım bugün çok şık olduğumu söyledi ama bir veya kurtuluş kurtuluşla her zaman şık. Doğrudur. Kahve <Abi> içmeye geldim. Başka birimiz var. Namda hazırken. Işık biraz tuhaf ama size lazer sonrası bir göstereyim istedim şöyle. Bayağı kısardı. Bayağı da yüksek çalıştı. Bir ay sonra da kontrole geleceğim şimdi güneş kremi sürmeden. Şöyle bir göstereyim istedim. Fena bulmadı. Şunlar için de valla bir sürü şey söyledi. Yani isterseniz bir videoda paylaşırım sizinle ne söylediğini ya da sorularınız olursa sorun bana. Ona göre yanıtlarım. Ama hani kişiye özel. Hani dermatoloğunuz sizi görmeden ve sizin sorununuz ne cildinizle alakalı. Hani onu bilmeden bir şey söylemesi de çok mantıklı. Yani olmayabilir. Sadece ben kendi deneyimlerimi paylaşabilirim. Böyle. Bileklik kalacağım kendime. Siz mi yapıyorsunuz? Bazılarını ben yapıyorum ha. ama hepsi iyiliş arkadaşım. Tamam. Ben şunu çok sevdim ama bir bakayım bir daha. Tam bahar renkleri çok güzel gerçekten. Evet değil mi? Bence de çok güzel. Şunlar da güzel. Buradan bakan çıkacağız. Buradan mı? Emin miyiz? <gülüyor> ben çok yoruldum bugün. <gülüyor> Yalnız şey. <gülüyor> ben zaten hiç gözükmüyor. Evet. <gülüyor> ee, yüklerimiz ve biz. Aramızdaki <gülüyor> boy parkı. <gülüyor> Aşkım ne boy farkı ya. Bugün günlerden cuma ve artık vlogun son iki günü arkadaşlar. Bugün Senem'ciğimle Kadıköy'e gideceğiz. Açıkçası şu çantayı alacağım yanıma. Bir dakika size şöyle göstereyim. Şu çantayı alacağım yanıma. Sizi nasıl yanıma alayım diye düşünüyorum. Bir yandan yanıma almak istiyorum. Bir yandan da şey belki böyle bir iki bir şey içebiliriz. Acaba yanıma almasam mı diyorum hani. Ee, sizin sağlam bir şekilde eve dönmeniz de çok önemli. Gerçi çok da içmiyorum öyle ama ee, neyse alacağım herhalde sizi yanıma. Beraber gideriz. Ee, sizi de gezdiririm oralarda artık ne görüyorsam. Ondan sonra böyle işte hazırlandım. Ya dün dermatoloğa gittim. Zaten size bilgi verdim orada da diye hatırlıyorum. Ay vermediysem de şuramda şu anda kapattım. Hani bir bir CC kremi, BB krem yine hep bu loop'a giriyorum. Neyse ben BB krem diyeyim. Onu sürdüm, kapadım ama yani geçecek. Kortizol kortizonlu bir krem varmışdı. Onu bırak dedi, kullanma dedi. 3-5 günlükmüş o. Ben zaten onu bayağı kullanmışım falan. Neyse bugün hava çok güzel. Artık dün de böyle bir 10-15 derece vardı. Bugün atkımı almayayım diyorum yanıma. Ee, atkı bana ben ona bakıyor ama yok yani hani zaten şöyle içme de bir şey giymedim. Hani ince bir kazak ve mont giydim. Akşam üşüyeceğim gibi bir his var içimde. Ay bu ara o kadar kararsızım ki inanın bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Neyse güzel bir gün geçireceğiz. Siz de benimle geliyorsunuz. O zaman yola devam diyelim. <gülüyor> Senem geç kaldı. Onu bekliyorum. 45 dakika gecikti. Çok acıktım. Onunla normalde yemek yiyecektik. Dayanamadım lan. Bir saat geç kaldı. Bir saat geç kaldı şu kız ya. Ne yaptım aşkım seni beklerken? <gülüyor> ee, ne yaptın? Çay <gülüyor> e içtim. <gülüyor> <gülüyor> Allah ne yapayım? Hava çok güzel. O yüzden e, her yer çok kalabalık. Trafiye kaldı. Evet, trafiye kaldı. Bebişüm. Yine. Aynen. Tamam. Şimdi buluştuk. Buluştuk sonunda. Nereye gidiyoruz şimdi? Şimdi vegan mısın mutfağı. Ee, camping diye bir yer var. Kadıköy'de Moda'da. Oraya gidiyoruz. Evet. Bozcaada'dan tanıdığım birinin mekanına geldik de tesadüfen. Size de göstereyim. Yeni açılmış bir ay önce. Aynen cadde Bostan sahil. Tuş içeriği göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle çekebilirim değil mi? <gülüyor> Hayır, peki İki peki tane mi? Palata. herhalde. çok güzel bir köy. Okuyalım. <gülüyor> Bence de muhteşem. <gülüyor> çok açtım. Ne güzel şu şey. Baksana. Ee, harita. Evet. Ya, çok güzel gün günlerden hafta sonu düşeceğim geç. Aslında bugün keyfim yok arkadaşlar, yalan yok. Bilmiyorum bir 3-4 gün sonra regl olacağım. Belki ondan'dır. Bilmiyorum. Böyle bir aslında hava da güzel. Aslında aslında. Ya hava bayağı güzel. Henüz dışarı çıkamadım. Şimdi sıradaki bir videoyu izleyeceğim. Ona e, işte bir bakacağım bir daha hani e, işte revizyonlar oluyor falan filan yani gergi aşamaları oluyor videoların. Ondan sonra da bir yürüyüşe çıkacağım. Ee, i̇yiyim yani. hani Kötü hissetmiyorum ama böyle hani inanılmaz iyi hissettiğim zamanlar çok oluyor. Tam yine bu arada konuşacağım. Gözüme bir şey kaçıyor. Neyse şunu diyordum. Hani çok iyi hissettiğim zamanlar oluyor. Çok fazlalıkta. Bugün o günlerden biri değil. Ee, ama böyle hissettiğim zaman da kendimi çok zorlamıyorum. Hani daha böyle tamam bugün de işte çok yürümeyeyim. Çok hareket etmeyeyim, olabildiğince sağlıklı beslenmeye çalışayım falan diye geçiriyorum. Öyle ım, boş geçirmeyeyim dedim. Yani size en azından böyle bir bilgi vereyim hani haftalık vlog olduğu için. Ama bugün sabahtan beri evdeydim. Dün işte senemle dışarı çıktık. O güzeldi. Ee, yani Senemciğimi zaten uzun zamandır biz böyle oturup hani saatlerce konuşamamıştık onu çok özlemişim o iyi geldi Ama Kadıköy cuma akşamı aşırı kalabalıktı yani gerçekten o kadar kalabalığı özlememişim Onun dışında da öyle bir yere gitmedik konserde oydu buydu işte ama geçti yani döndüğümüzde yine Neyse biraz yorgun da hissediyor olabilirim iki gündür de çok iyi uyumadım dün açıkçası bir de dönerken çiğ köfteydik herhalde o da dokundu karnım çok ağrıdı karın ağrısıyla uyandım böyle bilgiler işte arkadaşlar bugün de dediğim gibi hiç evden çıkmadım işlerimi yaptım yogayı yaptım onu yaptım bunu yaptım ama bir yürüyüşe çıkacağım şöyle bir, bir saat iki saat falan açık havada yürüyeyim diyorum ondan sonra da bugün dinleneceğim yarın pazar Yarın belki bir dedeme uğrarım. Belki bir sinemaya giderim. Anneannem İstanbul'da değil şu anda. Başka bir şehre gittiler onları. Annemle dedeciğim yalnız. Öyle düşünüyorum. Siz nasılsınız? Sizin keyifleriniz nasıl? Ee, yorumları lütfen yazın. Sizin nasıl olduğunuzu merak ediyorum. Genelde böyle hep hani sorduğumda arada kaynıyor. Ama nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyfiniz yerindedir de demek istiyorum. Şimdi bakın Joy bak yanından gidecek bak bak. Gel aldım seni yakaladım ya Joy. Hadi konuşalım beraber konuşalım ya. Benim biricik oğlum. Bugün hiçbir şey yapmadık mı oğlum? Yaptık ama evde yaptık. Yoga yaptık, meditasyon yaptık. İş yaptık. Sizlere mama verdim. Kargolar geldi. Evi toparladık, evi düzenledik. Ay Joy pembe saç olsun nasıl olur. Bu arada ben 3-4 ayda bir saçımı boyuyorum. Hani pembeye sadece pembeleri boyuyorum. Diğerleri böyle... Sarı olmaya başladı. Sarı değil de işte açık kumrah. Bayağı pembe duruyor şimdi. Böyle değil mi aşkım? Bu kadar. Keşke siz de benimle gelseniz. Ya Joy Lucy böyle hani e, çimenlerde falan böyle koşamıyor. Toprağa basamıyor diye üzülüyorum. Ev kedisi olanlar beni anlar. Diyorum ki şöyle parka falan götürsem. Tasma takıp götürenler var aslında ama ben cesaret edemiyor. Ay böyle bir şey yok ya. Lucy de orada. Lucy de size göstereyim. Aşkım. Gel bak Lucy'yi de gösterelim. Lucy ne yapıyor orada? Lucy'ko. Tamam. Tamam. Joy. Şimdi sizinle bir iki bitki paylaşacağım. Bunlar yeni geldiği çok sevdiğim. Baksanıza. Eğrelti otu ve aşk merdiveni galiba. Ama yanlış mı bilmiyorum. Biri eğrelti otu da ben buna bayıldım. Bu kadar güzel bir şey olabilir mi ya? Hmm. Çok tatlı. Bilmiyorum ben çok seviyorum zaten bitkileri. Bir de bu Pileya zaten. Şu geldi. Bu da Erel Toğut'u bu olabilir. İkisinden biri yani. Bunu da aslında asmak gerekiyor. Ama asacağını bir yer bulamadım ya. Aslında çok güzel duruyor şöyle. Asındı. Onun dışında... Saçaklı kızım zaten iyi. Şöyle göstereyim size. Bu saçaklı kız. Bayağı büyüdü bu arkadaşlar. Bu bayağı küçüktü yani. Üçte biri kadardı. Nasıl bu kadar büyüdü anlamıyorum. Şöyle biraz uzaktan göstereyim. Bu da Baby Monstera. Ya böyle bunları ben seviyorum. Konuşuyorum bunlarla. Çok tatlılar. Bilmiyorum siz de yapıyor musunuz? Ya da tek deli ben miyim? Şu ile ne kadar konuşsam bu. Cingöz bu arada. Onun yeri burası küçüklüğümün. Benim küçüktük arkadaşım. Şu pilea. Biri gitti yani şu. Bu yine iyi ama çok mu su verdim ne yaptım bilmiyorum. Bir tane daha hani alayım istedim ama aynısından bulamadım bunun böyle küçük. Şundan bunu buldum yani. hani Bu geldi. Böyle. Bir de bir tane daha var. Bu da hiçbir zaman çok iyi olmuyor ya. Şuradan böyle pembe pembe çıkıyor. Sonra kötü oluyor. Bunun toprağını değiştirmem lazım bence. Böyle. Bir de Senem'ciğimi dinledim. Şöyle banyo sonrası saçlarımı ördüm. Bir buçuk saattir böyle bekletiyorum. Şu anda yüzümü göstermeyeceğim size. Bir de bunlar küçülüyor ya. Bilmiyorum. Şu an sadece güneş kremi var suratımda. Hani siz kötü gözükebilir size. Ama bayağı büyüktü. Böyle kurudular. Hani ilk halini belki hatırlarsınız vlogdan. Bakın. Ya çok tatlı oldu. Bakalım şey olacak mı böyle biraz kıvırcık. Hadi göstereyim. Ay niyeyse böyle şey oluyorum. Alışık değilim. Alışık değilim derken sanki hep makyaj yapıyorum ama bu kadar doğal çıkmaya alışık değilim. Kameralar karşısında. Şunu da çok iyi öğremedim sanki ya. İlk defa ortaokuldan beri ilk defa böyle örmüş olabilirim. Bakın. Neyse. Eğer güzel olursa Senem şey dedi zaten. Gecede normal lazım dedi. Hani gece ör dedi banyo yaptıktan sonra. Ondan sonra sabah aç öyle daha güzel oluyor dedi. Ama ben uyuyamam ki öyle. Hani şey... Rahatsız olurum. Bilmiyorum. Ee, düz saçlı arkadaşlarımız. Denediniz mi? Oluyor mu? Ya da böyle başka hani maşa falan kullanmak istemiyorum. Başka böyle e, örgü dışında da ne önerebilirsiniz bilmiyorum ama. Neyse ben yine saçmalama modumdayım. Çok iyi hissediyorum ama ya. Bugün muhteşem hissediyorum. Bakın dün mesela modum bayağı düşüktü. Hani konuştum. Aslında düşüktü ama evet düşüktü yani düşüktü bugüne göre bugün çok iyiyim çok çok iyiyim şimdi yoga yapacağım falan filan sonra dedeme gideceğim ee, sonra da sinemaya gitmek istiyorum Belfast filmi var onu zaten ne zamandır görmek istiyordum 6.45 seansı var bugün ona gideceğim ama dedeme de uğramak istiyorum neyse eğer çok sıkıştırmış olmak istemezsem dedeme yarın gidip bakarız Bugün pazar günü arkadaşlar haftalık vlogun son günü bilmiyorum belki yarın çeker miyim ama çekmeyebilirim hani bir haftalık olsun pazartesi başlamıştım diye hatırlıyorum bu arada hep böyle kapının oradan şey yapıyorum hani çekiyorum genelde hani her gün çekmiş oldum şey hazırlanıp çıkıyoruz vloguna da döndü biraz Valla bilmiyorum umarım güzel bir vlog olmuştur böyle ara ara belki haftalık vloglar çekerim tabi hani her zaman bu hafta yine biraz sakin geçti her hafta böyle sakin geçmiyor. Değişiyor tabii ki hani günden güne işte. Hani İstanbul'daysam genelde gerçi hani İstanbul'daysam sakin geçiyor da demeyeceğim. Her gün değişiyor işte arkadaşlar. Bilmiyorum böyle blokları da sevdiyseniz haftalık bloğu ee, ha, ileride yine çekebilirim. Gel. Gel sen de konuş ya. Kim geldi bakın? Çocuğum geldi benim. Allah'ım uyandın mı sen? Merhaba de. Yine bir merhaba diyecek misin? Sen bugün bir yaramaz mısın? Bak bana pati attı. Bir dakika siz onu göstereceğim. Ama ben delirttim. Onu da kabul ediyorum. Bakın. oluşum yaptı bunu. Değil mi oluş? Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Siz de yanıma alıyorum. Ve bugün dedeme gideceğiz. Dedemle tavla falan oynayacağım işte. Oynarız yani büyük ihtimalle. Ondan sonra da akşam zaten dediğim gibi. Hani sabah da bir söylemiştim. Şey yaparız. Sinemaya gideriz. Sinemaya gideceğim. Orada zaten çekim yapamam ama en azından size de bunu söylemiş oluyorum. İnanılmaz bir güzel, inanılmaz bir güzel hava var. iyi yıkadım ben bu arada. Sizi tanıştırmadım. Şöyle. Çok sevgili hipocuğum. Bugün yıkandı. Bebişim benim. Valla ben böyle oyuncakları çok seviyorum. Ne yapayım? Canım beğeyim. Tertemiz oldu. Ben bunu her gün mama veriyorum. Hamile misin sen aşkım? Hı? Kız... Topraklandım az önce. Yani ağaca dokundum, sarıldım. <gülüyor> Almadın dediş. Çay mı yapıyorsun? Mı la? Eline Dur. sağlık. Ha. Şimdi 5'i 10 geçiyor, bu şurada tamam. Evet gözlüklerine bakalım gözlüklerine yakışıklı oldun da sağ ol, dediş. Sağol teşekkürler. Sağ Ama olsun. yüzün ifaden değiştirmiş bu gözlük. Değiştirdi mi? Evet daha küçük gözüküyor yüzün Aa, <gülüyor> Öbürünü de aldılar. Ha, bak gördüm kendim bak. bak. <gülüyor> Ayda da kim yenilmeye hazır acaba? Haydi bakalım görürsün. Haydi bakalım. Ne affederim sen. haydi bakalım. Aha, eminim. Ot bakalım.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 Bakalım beğenecek misin? Ben bayağıdır yemedim bunu. Bir şey olmaz dedi. Bir dahakine sen yanarız. Zaten hep sen yeniyorsun. Evet. Mutsuz musun? Yok canım olur mu? Oyun oynuyoruz lan. Yenilirim ben. İkisi, i̇ki kişiden birisi yenilecek. Biz yenildik. Aynen. Ya. Sen sevdin kamerayı. <gülüyor> Haftalık vlogumuzun kapanışını yapmaya geldim arkadaşlar. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Ben çekerken çok keyif aldım. Eğer bu zaten yani video boyunca da birkaç yerde paylaştım ama e, haftalık vlog ilk defa çektim. Hoşunuza gittiyse Kardelen böyle arada hani haftalık vloglar gelsin derseniz de yorumlarda paylaşın lütfen. Bu arada tabii ki de hani böyle bir hafta boyunca çok fazla atraksiyon yoksa hayatımda hani ne bileyim mesela evdeysem çoğunlukla ya da böyle hani rutinse çekmem hani haftalık vlog ama böyle hani o haftanın gidişatına da bağlı olarak. Dediğim gibi eğer sevdiyseniz yorumlarda paylaşın. Ben yani bilmiyorum baya heyecanlıydım ve böyle bir hani günlük vlog ya da iki günlük vlogdan hani farklı olduğu için bakalım nasıl olacak diye ben de açıkçası sonucu heyecanla bekliyorum. Bunun yanı sıra izlediğiniz için kocaman kocaman kocaman mahalo arkadaşlar. Instagram'dan da takipte kalmak isterseniz ya şuraya ya buraya bir yerlere Instagram'ı bırakıyor olacağım. Oradan takipte kalmanızın benim için büyük önemi var. Hem sizi belki biraz daha yakından tanıma şansım olabilir. Hani storylere verdiğiniz yanıtlardan ya da sorular sormak istiyorum açıkçası. Bunu gerçekten çok istiyorum. Yani Instagram'ı YouTube'a entegreli kullanmak da istiyorum. O açıdan da benim için kıymetli ki oradan soru sorduğumda sizden geri dönüş alabileyim. Ona göre YouTube'a belki beni tanıyın videoları, belki astroloji videoları gelebilir. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Bu aralar biraz fazla vlog çektim ve ben genelde hani hep stoklu gittiğim için siz onu bilmiyorsunuz. Yani hani her hafta cuma günü 6'da bir video giriyor ama ben şu zamana kadar hani işte Atina'ya da gittim, Londra'ya da gittim, İstanbul'dayken de böyle çektim. Yani şu an stokta 6-7 tane vlog olmuştur. Ben size hatta belki bazı vlogları iki parti olarak yayınlarız bilmiyorum çok uzun olursa ya onu da size sorayım mesela böyle atıyorum Londra'ya gittiğimde o vlogları siz böyle uzun olsa bile bir vlog olarak mı izlemeyi seviyorsunuz yoksa hani kardelen ikiye bölümü dersiniz onu da bana lütfen yorumlarda paylaşın çünkü bazen emin olamıyorum acaba hani tek vlog mu olsa ikiye mi bölsek diye siz nasıl izlemekten keyif alıyorsunuz onu da bilmek isterim arkadaşlar o zaman haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Joy gel, gel aşkım sen bu vlogda çok yer aldın gel, gel, gelmiyor. Sevgiyle neşeyle coşkuyla kalın ve bahar da geliyor. Artık Mart sonlarındayız yani bugün 29 Mart'ta. Güzel bir ay olsun böyle güzel gerçekten 2022 hepimiz için çok güzel geçsin diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bu sefer ben gelmeyeyim siz gelin ya şuradaki sivilcemi gördünüz mü bu nedir ya regle olacağım ondan tabi de yani buram da hani şey gibi bu aha mühürledik seni yani şurada ve şurada çıkan sivilceler neyse kendimizi her halimizle seviyoruz kabul ediyoruz böyle de güzeliz be böyle de iyiyiz yani ne yapalım derdimiz sivilce olsun ki kapadım kapanmıyor o değildi arkadaşlar ben şuralardan biraz dertliyim ama sanki küçülüyor gibime de geliyor. Bir de doktor kortizom kortizol. Kortizollü bir krem vermişti. Onu bir daha kullanma. Deli misin dedi. O 3-5 günlüktü dedi. Sen kaç yani ben bir ay onu kullandım. Ondan da aldım bilmiyorum. Neyse ya, neyse. Güzel geçsin gününüz ya da haftanız ya da ayınız. İşte güzel geçsin arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Gel, gel. Nereye? Jockey.